can kalp nakliyle alakalı yöntemlere biraz da insek. Evet yani ben şimdi tabii benim alanım olduğu için evet. belki biraz daha. Ben hani o e, e, çok genel yani oralık yani olduğu muhakkak, için böyle çok önemli ama yani kalp için de hani şunu söyleyebilirim. Yani bir insanda kalp yetmezliği geliştiği zaman hakikaten yaşam şey çok kötü. Ee, yaşam standardı çok kötü. Kalp yetmezliği son derece maalesef e, klinik olarak kötü seyreden bir hastalık. İşte hasta nefes alamıyor, karnı şişiyor, ayakları şişiyor, yatağa bağımlı. Ee, işte efor şeyi çok çok sınırlı. Yani yaşam kartesi son derece düşük ve maalesef ani ölüm riski bu kalp yetmezliği geçiren gelecek kişilerde maalesef yüksek. Aniden işte fibr olabilir. Fibrilasyon dediğimiz kalbin durması aniden gelişebiliyor. Ve ee, çok çok ciddi bir sağlık problemi. Ee, yani milyonlarca şu anda dünyada kalp yetmezliği olan insan var. Ve bunların çok çok büyük bir kısmı kalp nakli bekleyen insan listeleri çok uzun. O süreç nasıl ilerliyor? Şimdi diyelim ki bir insan da kalp yetmezliği geliştiği zaman onun bazı işte kriterleri var. Eko, ekokardiyografi, anjiografi sonuçları göre ciddi kalp yetmezliği var ve bunun da başka bir tedavisi yok. Yani mesela ameliyatla işte kapak değiştiririm, işte bypass yaparım gibi bir şansı yok. Sadece bu kalp kasının zayıflığından kaynaklı bir problem ise e, bu tür hastalara genelde kalp nakli öneriyoruz. E, ama diyelim ki hasta kalp krizi geçirmiş, işte belki ya da geçirmek üzere damarlarında tıkanıklık var. Bunu bypass yaptığımız zaman düzelme şansı var ya da işte doğuştan kapak hastalığı ya da romantizmal kapak hastalığı var. Bunlarda mesela kapakları değiştirdiğim zaman düzelme ihtimalleri var. Tekrar da var mı pek hocam Var tabii. Var tabii ama genelde bunların bir cerrahi şansı var. O zaman bu türlü hastalarda genelde o tür ameliyatlar, kapak ameliyatları, bypass ameliyatları yapıyoruz. Ama bazı hastalıklar vardı, Kardiyomiopati dediğimiz <gülüyor> hastalıklar. Mesela bu COVID'de falan da hani gelişti ya. Evet. Karp kası ve ona bağlı gelişen e, miyokarditler, özellikle bu virüslere bağlı gelişen miyokarditler e, bunlarda mesela e, ciddi kalp yetmezliği gelişiyor zaman içerisinde ve bunlar maalesef başka bir tedavi yöntemi yok. Yani kapaktır, kapak ameliyatıydı, bypass ameliyatı gibi yöntemlerle tedavi e, şansları yok. Bu tıra hastalarında tek nakli, kalp nakli. Yani tek şansları. E, hani bir de son zamanlarda işte assist device dediğimiz ee, yani e, kalbi destekleyici sistemler geliştirildi. Bunlar ilk zamanlar e, bu kalp nakli köprü amacıyla yapılıyordu. Mesela diyelim ki hasta kalp yetmezine geldi. Çok ciddi durum var. Bu kalp destekleyici cihazlar takılıyor. E, o işte kat nakli, kat bulunana kadar o idare ediyordu. Sonra kat nakli yapılınca o çıkartılıyordu. Yani e, Artık son yıllarda bu asist-i dediğimiz yöntemler artık neresi hedef tedavisine de doğru gidiyor. Yani kalbin mesela içine bir e, kalp akciğer makinesi gibi bir makine yerleştiriyoruz. İçine küçük bir şey, o dışarıdan bir e, kablolarla işte elektriksel aktivitesi devamlı sağlanıyor. Bir çantayla gezdirilerek çok rahat kişiler bu şekilde de e, kalp nakli olmadan da idare edebiliyorlar. Ama bu yani pahalı bir şey ve bunun da kendine has problemleri var. Mesela o işte enfeksiyon olabiliyor orada, orada pıhtılaşmalar olabiliyor mekanik problemler olabiliyor. O yüzden hala kalp nakli daha bundan önünde ve hala kalp nakli altın standart günümüzde. Yani kalp naklin sonuçları mesela 5 yıllık süreçlere baktığımız zaman kat nakli yüzde %70 gibi insanlar hala yaşayabiliyorlar. Yani yaşam süreleri iyi. O yani kabul edilebilir seviyelerde. onun için kat naklini yine cesaretlendirmek ve organ bağışlarını eee yani artırmak lazım ve farkındalık yaratmak lazım.